Yandım, yandım, yandım, yandım, yandım, yandım Yandım Kaldım yine yalnız başımayım Yine yalnız kaldım yanımdayım Her zaman kendimin yanındayım Ve artık yarınlardayım Yine yazıyorum derdimi Söyle kim sorduk o senin derdini. Zor gününde dostlarımla yalnızım Yine yapayalnızım ben Ellerim cebimde geziyorum sokak sokakla Derdime şahit bütün bu sokaklar Derdime şahit Başımayım yine sana yazdım şarkımı Buna mı kaldım ve şimdi kemo aslanlar gibi saldırır Yalanlarınızla birlikte yazarım bu mı? Bu kemo sizden artık Ne olacak cebimdeki yüzüme gülen kaldıklar Gidin başımdan artık Yandım. Yandım, yandım, yandım, yandım, yandım Senelerce bir aşk uğruna yandım Kaldım yine yalnız başımayım, yine yalnız kaldım elimdeyim. her zaman kendim elimdeyim Ve artık nerede? Yine yazıyorum derdimi Söyle kim sorduk o senin derdini Zor günümle dostlarımla yalnızım ne yapayan ellerinde ben Ellerin gizliyorum Sokak sokak ederdim şahit Bütün bu sokaklar Derdime şahit yandım. Yandım, yandım yandım yandım Senelerce bir aşk uğruna Yandım, yandım. Başvuruna yandım. Ama artık uyandım Ama artık uyandım Ama artık uyandım Ama artık uyandım